Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen ile %100 Kimya kanalındasınız. 10. Sınıf Tekrar Testlerinin 2. kitabındayız. 3. ünitenin son bölümünü çözeceğiz. 21 ile 30. soruları çözeceğiz. Evet 21. soruya gidelim arkadaşlar. 21. soruda günlük hayatta kullandığımız maddelerin birçoğu asidik veya bazik özellik göstermektedir diyor. Bu maddeler birbiriyle temas ettiklerinde kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Aşağıdaki olaylardan hangisinde asit bas tepkimesi gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Limon suyu arkadaşlar asittir. Asit mermerde kalsiyum karbonat bazdır arkadaşlar. Asit bas tepkimesiyle aşınma evet gerçekleşir A'da. Çaydanlıklarda zamanla biriken kirecin sirkeyle çıkması. Kireç dediğimiz kalsiyum karbonattır arkadaşlar. Şöyle kalsiyum karbonat artı sirke de bildiğiniz gibi asetik asittir arkadaşlar. Ve asit, e, bu baz, bu da asittir arkadaşlar. E, ne olur? Karbondioksit gazı açığa çıkar. Ve e, bu da bir asit-baz tepkimesidir. Arabalardaki motor suyuna antifriz eklenmesi. Arkadaşlar arabalardaki motor suyuna antifriz eklenmesinin sebebi şudur. Motor suyu sudur arkadaşlar. Su biliyorsunuz e, normal e, koşullarda. Yani e, bir atmosfer de 0 santigrat derece donar. Şimdi kışın motor suyunun araçlarda donmasını önlemek için içerisine donma noktasını aşağıya düşürecek maddeler içeren antifriz dediğimiz madde ekleniyor. Yani burada donma noktasını düşürmedir amaç. Burada asit bas tepkimesi yoktur arkadaşlar. Evet. C şıkkı. Bal arısı. Arkadaşlar bal arısının iğnesindeki zehir asidik bir maddedir. Diş macunun diş macununda biliyorsunuz temizlik malzemelerinde çoğu bazdır, baziktir, asit basit tepkimesidir. Yağmur sularının zamanla tarihi eserleri aşındırması. Şimdi tarihi eserlerin çoğunda kireç vardır arkadaşlar, kireç taşı vardır. Yağmur suları dediğimiz şey de arkadaşlar havadaki e, suyla yani gaz halindeki suyla havadaki karbondioksit veya kükürt dioksit, kükürt trioksit, azot dioksit gibi gazlar etkileşerek arkadaşlar karbonik asit H2CO3 veya işte sülfürik asit, asit H2SO4 nitrik asit HNO3 yani kezzap, zaç yağ, karbonik asit gibi asitlere dönüşür arkadaşlar bu asitlerde kalsiyum karbonat içeren tarihi eserleri aşındırır. Burada da Asit, baz, kalsiyum karbonat fazdır. Burada da asit-baz tepkimesi vardır. Yani doğrusu içinemiz sadece arabalardaki motor suyuna antifriz eklenmesi olacaktır. C şıkkını işaretleyip arkadaşlar 22. soruya geçiyoruz. 22. soruda e, fosil yakıtların tüketilmesiyle açığa çıkan azot dioksit, karbon dioksit, dioksit. Bir önceki soruda göstermiştim gibi asit gazlar havadaki su buharı ile nitrik asit, karbonik asit ve sülfürik asit'e dönüşerek yağmur, kar dolu, sis ile yeryüzüne ulaşır. Bileşiminde asit bulunan bu yağmurları asit yağmurları denir. Asit yağmurlarının çeşitli zararlı etkileri vardır. Evet arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının zararlı etkilerinden değildir diyor. Arkadaşlar bakalım. Mermer ve metalden yapılmış tarihi eserleri aşındırır. Arkadaşlar biliyorsunuz bakın asitler mermer içerisindeki e, kalsiyum karbonat yani kireç taşını aşındırır. Yani bazla tepkimeye girer bir aşınma olur. Metaller de asitlerle tepkimeye girerek arkadaşlar. Metallerde aşınır. Asit metalde metal, metal kaplarda saklanmaz biliyorsunuz. Yani zararlı etkilerden biridir bu. Topraktaki mineralleri çözerek bitkiler için gerekli olan maddeleri topraktan uzaklaştırır. Şimdi arkadaşlar topraktan magnezyum karbonat var. E, kalsiyum karbonat var arkadaşlar. Yani bu e, maddeler, e, iyonlar e, bitkiler için gerekli olan şeylerdir mesela. Ve bunlarla etkileşerek arkadaşlar e, asit yağmurları bu e, yapıyı toprağın daha alt tabakalarına çözerek bunları dağıltı tabakalarına uzaklaştırır. Topraktan uzaklaştırır. O yüzden bitki kökleri bu iyonları bulmakta, bu ve bunun gibi birçok iyonu bulmakta zorluk yaşar. Topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin gerekli maddeleri topraktan almasını engeller. Bu da doğrudur. Araçlarda aşınma ve korozyona sebep olur. Şimdi araçların çoğunun dışı e, metal yani e, boya da vardır. Arkadaşlar hem metal yüzeyleri biliyorsunuz asitler tepkimeye girer. Aşındırıcı etkisi vardır asitlerin. Korozyona sebebiyet yani aşınmaya sebebiyet verir. Hem de arkadaşlar boyanın solmasını da e, hatta sadece araçlarda değil e, ne bileyim işte binaların boyasında boya olan her şeyle tepkimeye girer. Bu da zararlı bir. E, yönüdür. Asit yağmurların. Asit diye duyarlı bitkilerin yok olmasına sebep olur. Bazı bitkiler aside karşı çok aşırı hassastır. Asit yağmurları bu bitkilerin ölmesine e, sebebiyet verir. Bu da zararlıdır. Altın madenlerindeki altını çözerek ülke ekonomisine zarar verir. Evet arkadaşlar şimdi e, bir önceki e, testte size soy metallerden bahsetmiştim. Hani Yarı soy ve tam soy metal olmak üzere ikiye ayrı diyordu. Soy metaller neydi? Yarı soylar. Cuma hangisi ağlarsa demiştik. Değil mi? Bu metaller bakır, civa ve gümüş sadece oksijence zengin asitlerle tepkime girer ve o asidin gazını çıkartır. Ancak tam soy olan metal altın ve platin metali arkadaşlar tam soydur. Kesinlikle asitlerle tek başına tepkimeye girmez. Çünkü tam soydur. Ama hiçbir maddeyle tepkimeye girmez? Girer arkadaşlar. Cabir Bin Hayyan'ın keşfettiği bir madde vardır. 9. sınıf frelatında duymuşsunuzdur. Kral suyu derler ona. Arkadaşlar o kral suyu da bizim e, yaygın ismi nitrik asit, şey, kezzap olan nitrik asit ve hidroklorik asidin belirli oranlarda. Yani 1 mol nitrik aside karşılık 3 mol hidroklorik asidin karıştırılmasıyla oluşan bir... E, Karışımdır kral suyu. Bunlarla tepkimeye girer. O yüzden e, asit yağmurları altını çözmez. Yanlış olan E şıkkıdır diyoruz. 23. soruya geçiyoruz. 23. sorumuzda ne var? Görsellerde içerisinde aynı miktar hidroklorik asit ve sodyum hidrosit yani sütkositlik çözeltileri bulunan iki ayrı eğerlenme yere metal parçası ilavesi ile balondaki değişiklik görülmektedir. Evet. Birincisinde 50 litre hidroklorik çözeltisine 1 gram metal parçası artı 50 mililitre hidroklorik. Yani birinci çözelti 1 gram metal parçasıyla 50 mililitrelik hidroklorik asit çözeltisiymiş. Arkadaşlar burada ne olmuş? E, metal parçasını attığınız zaman hidroklorik asit metalle tepkimeye vermiş ve hidrojen gazı oluşmuş. Ve bu hidrojen gazı oluşması yani metal asit tepkimeleri egzotermiktir. Yani dışarıya ısı veren olaydır. Egzotermik bir olaydır. Egzotermik. Bir olaydır. Evet ikinciye bakalım. İkincisinde e, bu sefer 1 gram metal parçası artı 50 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi demiş. Yani yine 1 gram metal parçası atmışlar. Bu da kuvvetli bir bazdır arkadaşlar. Yine hidrojen gazı çıkmıştır. Bu da egzotermiktir arkadaşlar. Egzotermik yani dışarıya ısı veren e, bir tepkime gerçekleşmiştir. Balonun içerisinde hidrojen gazıyla doldurdur. Şimdi bakın ikisinde de metal mi atmışlar arkadaşlar? O halde bu attıkları metal hem asitlerle hem bazlarla tepkime giriyor. Yani hem kuvvetli asitle hem kuvvetli bazla tepkime giriyor. Dün ee, yani bundan önceki testimizde yine bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Demek ki bu asit ve baza atılan metal kesinlikle amfoter metaldir. Amfoter metal dediğimiz neydi arkadaşlar hatırlayanınız vardır. Zeynep al sana kırmızı pabuç beğen. Ya da beğenirsin arkadaşlar bu metaller kuvvetli asitlere karşı baz bazlara karşı kuvvetli bazlara karşı da asit özellik gösterir ve bu kuvvetli asit ve bazlarla tepkime girerek hidrojen gaza açığa çıkartırlar arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkartırlar evet bakalım şimdi sorumuza bakalım buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Konuyu özetledik. Balonların ikisinde de hidrojen gazı oluşmuştur. Evet arkadaşlar doğru hidrojen gazı oluşmuştur. İkisinde de çünkü aynı metal atıldığına göre ikisinde de tepkimeye girdiğine göre kesinlikle amfoter metaldir. Alüminyum metali kullanılmış olabilir. Evet arkadaşlar alüminyum kullanılmış olabilir. Kalay, çinko, krom, kurşun veya berilyum kullanılmış olabilir. Yani ikincisi de doğrudur. Kesinlikle ifadesi olmadığı için olabilir diyor. Evet doğrudur olabilir. Balonlar şişerken erlenme yerler ısınır. Evet bakın ısınır diyor. Isınır demek ne demektir? Bu tepkime esnasında cam kap olan Ernan Mayer'e ısı vermesi lazım. Isı vermek ne demek? Dışarıya ısı veren tepkimelere ekzotermik tepkime denir. İki olayın da olduğunu e, ifade etmiştik arkadaşlar. Demek ki bu da doğrudur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2, 3. 3'ü de doğrudur diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar 24. sorumuza. 24. sorumuza geldiğimizde şöyle biraz küçültelim. Evet. Bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı olarak renk değiştiren maddelere indikatör denir. Tabloda bazı doğal indikatörlerin asit ve baz ortamındaki renkleri verilmiştir. Evet arkadaşlar buradakiler eskiden e, yapay indikatörler olmadan bilim insanları ya da işte çalışanlar e, bu indikatörleri kullanıyorlardı. Asitleri bazları keşfetmek için. Çay asitle sarı bazda kahverengi, kırmızı ne asitle pembe kırmızı bazda yeşil sarı, kuşburnu asitle kırmızı bazda yeşil, lavanta asitle renksiz fenofutanein gibi bazda ise kahverengi. E, kiraz asitte pembe bazı da sarı. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz arkadaşlar. Çaya limon suyu limon suyu asittir arkadaşlar. Çay e, ne olacak? Çaya limon suyu yani asit eklenince sarı olacak. Sarı renk olur diyor. A şıkkımız doğru. Lavantayı sıvı sabun. Bakın arkadaşlar sabun bazıdır. Hemen diyoruz. E, <gülüyor> Hatta şöyle söyleyelim. E, katı sabun yapacaksak sutkostiyi sıvı sabun yapacaksak yapacaksak potaskosluğu kullanırız arkadaşlar. Ee, yani e, bazdır diyeceğiz. Lavanta sıvı sabun ilave edilirse rengi kahverengi olur diyor. Bakalım lavantada evet bazda kahverengi bu da doğrudur. Kiraza sirke ilave ederse sirke arkadaşlar biliyorsunuz sirke asidi ya da sirke ruhu yaygın ismiyle bilinen asetik asittir. E, kiraza asit damlattığımızda pembe renk veriyormuş. Kiraza sirke ilave edilince renk sarı olur diyor. Arkadaşlar kiraza Baz ilave etseydik sarı olurdu. Asit ilave ettik. Pembe olması gerekirken biz yanlış arıyorduk. Yanlışımızı bulduk. Demek ki C şıkkımız yanlışmış. Kuş burnuna çamaşır suyu. Çamaşır suyu da arkadaşlar sodyum hipoklorittir arkadaşlar. Nasıl yazılır o da? Şöyle NaOCl. ile sodyum hipoklorit. Sodyum hipoklorit de arkadaşlar bazik bir maddedir. Yani bazdır. Kuş burnuna baz yani kuş burnu bazda yeşil renk oluyor. Evet burada da yeşil bu da doğrudur. Kırmızı lahanaya sirke yine asetik asit damlatmışız. Kırmızı da asit damlatınca pembe kırmızı. Bakın pembe kırmızı demiş bu da doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır diyoruz. Ve 25. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Lavabo açıcılarda şunu biraz büyütelim. Evet lavabo açıcılar sut kostik veya potas kostik içeren evsel maddelerdir. evsel kimyasallardır. Evet arkadaşlar buna göre lavabo açıcılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar 25. sorumuzda ifadelere bir, birinci ifademiz ne diyor arkadaşlar. Aşırı miktarda kullanılması PVC'den yapılan gider zarar verir. Evet arkadaşlar sıcak suyla ıı, kullanıyoruz biz bunları önce lavabonun içerisine döküyor sonra kaynar su üzerine döküyoruz ve orada büyük bir ısı açığa çıkıyor ve oradaki işte kıl ve tutunmuş o yapıya tutunmuş olan maddeleri çözmeye çalışıyoruz yapmaya çalışıyoruz uzaklaştırıyoruz ortamdan aşırı şekilde kullandığımız zaman arkadaşlar PVC'ye zarar verir yani bizim lavabo burları zarar görebilir cilde temas halini tahriş eder arkadaşlar ee, kuvvetli, e, kuvvet, şey, kuvvetli bazlar tahriş edicidir ee, mesela çamaşır suyunun üzerinde de bu tahriş edici ifadeyi görürsünüz arkadaşlar kesinlikle tahriş eder ee, kıl ve saçların çözülmesini sağlar evet yanmasının çözülmesini yani orada tutundukları yüzeyi ne yapar terk etmelerini sağlar yani üçü de doğrudur diyoruz ve geçiyoruz 26. sorumuza. 26. sorumuzda Metahan'ın annesi evde temizlik yaparken diyor. Buna göre Metahan'ın annesinin hangilerini yapması sakıncalıdır? Evet, bir şeyler yapıyormuş. Acaba hangisi sakıncalı? Çaydanlıktaki kireci gidermek için sirke koyarak kaynatıyor arkadaşlar. Şimdi bakın, çaydanlıktaki e, o beyaz yapışan şeyler esasen kireç taşıdır, değil mi? Kalsiyum karbonat. Buna sirke döktüğü için e, burada burada da asetik asit yani ch Sirke asidi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada kalsiyum karbonatı çözerek ka ortamdan karbondioksit gazını uzaklaştırıyoruz ve e metali e temizliyoruz. Limon suyunu metalleri parlatmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar şimdi limon suyu e asidik bir şeydir. Limon suyunun üzerine azıcık kabartma tozu ve tuz ekleyip arkadaşlar orada e özellikle tencerelerin altındaki o e siyah ya da yapışık kahverengi gibi renkleri temizleyebiliriz silerek parlatabiliriz bu zararlı değildir bu da zararlı değildir. Temizliğin etkisini arttırmak için tuz ruhu ve çamaşır suyunu. Ha, tuz ruhu ve çamaşır suyu. Arkadaşlar Türkiye'de maalesef bu olayı yaptığı için bilinçsizce bu olayı daha iyi temizlemek adına bu olayı yaptığı için hastanelik olan hatta hayatını kaybeden evde tek başına ise uzun süre solu, soluduğu zaman hayatını kaybeden birçok ev hanımı vardır. Maalesef üzücü bir şeydir. Tuz ruhu ve çamaşır suyu birlikte kullanıyorsa kesinlikle ve kesinlikle çok zararlıdır. Neden hocam? Arkadaşlar şöyle anlatmaya çalışayım. Deminki soruda söylemiştim. Şimdi biz çamaşır suyunu ne demiştik? Sodyum hipoklorit demiştim değil mi? Ya bakın. Sodyum hipokloriti suyla temas ettirirsek biz suya atarsak yani. Sodyum hipo, hipokloriti hipokloröz e, hipokloröz asit diye bir kuvvetli bir asit ortaya çıkıyor. Nedir o? Bakın onu onu da söyleyeyim şöyle. H, bakın buradaki sodyum kopuyor. HOCl. Buradaki hidrojendeki hidrojen de kopuyor bir tanesi. Sodium'un yerine geçiyor. Bu kuvvetli bir yükseltkendir arkadaşlar. Ve ortamda sodyum artı hidroksit eksi yonları oluşuyor. Şimdi bu tamam. Bu Bunu tek başına kullanmada herhangi bir sakınca yok. Ama bunun üzerine şimdi bir de biz tuz ruhunu dökersek bakın şuradaki hipokloröz asit var ya o kuvvetli yükseltken asit işte şu. HOCl. Bir de bu Hidroklorik asitle tepkimeye yani tuz ruhuyla tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar bakın buradaki hidrojen bu sefer kopuyor. Buradaki hidroksit kopartıyor. Bakın buradaki hidroksit su oluşturuyor. Bakın ortama su bunda bir herhangi bir sıkıntı yok. Normalde doğada serbest halde bulunmayan klor gazı açığa çıkıyor. İşte bu iki maddenin karışması sonucundaki şu klor gazı var ya yani evde kimse yoksa Allah muhafaza yani kişi bu gazı zaten birkaç... E, saniye e, direkt olarak soluduğunuz zaman e, uyku haline geçiyor. Bilinç kapanıyor ve bu gazı solumaya devam ettiği zaman maalesef kurtarılamayabiliyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir e, olaydır bu. Asla ve asla tuz ruhu ve çamaşır suyunu birlikte kullanmayacağız diyoruz. Evet 3 kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. 4'e bakalım. Karbonat ve sirke karışımını lavaboyu açmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar ya şimdi karbonat dediğiniz şey yani e, nedir? Kalsiyum karbonat. Mesela. Bu evsel bir maddedir. Yani kireç taşı ya da işte sodyum karbonat mesela. Çamaşır sodası. Na2CO3. Bu çamaşır sodası. Evsel bir maddedir. O yüzden çok fazla tehlikeli değil. Sirke de arkadaşlar zayıf bir asittir zaten. Asetik asit. Bunun ikisini e, lavaboyu açmak için kullanıyor. Zaten kuvvetli baz olan Sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit kullanıyoruz arkadaşlar. İçinde sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit olan maddeleri lavabo açıcı olarak kullanıyoruz. O yüzden bu da sakıncalı değildir. Burada da herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi tuz ruhu ve çamaşır suyunu birlikte kullanıyorsak dikkat arkadaşlar. Orada e, istenmeyen sonuçlar çıkabilir. O halde doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. annesi aman ablacım sakın yapma sakın yapma diyoruz ve 27. soruya geçiyoruz. Evet aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken önlemlerden değildir olmayanı bulacağız. Asit ve bazlar farklı dolaplarda bulundurulmalıdır. Elbette ki arkadaşlar hele açık ağızları açıksa. Çünkü arkadaşlar asitlerde da arkadaşlar buharlaşan biliyorsunuz sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Asit ve da buharlaşabilir. Kapalı bir dolapta ikisi de aynı ortamda olduğunda ne olur arkadaşlar? Veya atıyorum alırken işte birinden... Biri rafa dökülmüştür. Ötekini alırken de e, yanlışlıkla döktük. Ne olur? Orada bir etkileşim olur ve asit bazı etkileşimleri arkadaşlar egzotermiktir. <gülüyor> Aşırı ısı çıkar. Çıkartan e tepkimelerdir arkadaşlar. O yüzden aynı dolapta kesinlikle bulundurulmamalıdır. Buharları da birbiriyle etkileşebilir arkadaşlar. Orada da e, istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Cilde temas ettiğinde temas eden bölge evet bol su ile yıkanmalıdır. Su biliyorsunuz nötrdür arkadaşlar. Asidi de bazı da nötre yakın hale getirir. O yüzden bol su ile yıkanmalıdır. Çok doğru bir şey. Maske, koruyucu gözlük, önlük ve eldiven kullanılmalıdır. Elbette ki arkadaşlar laboratuvar zaten bunları giymeden bunları takmadan girmemeliyiz. Asit çözeltisi hazırlanırken daima asit üzerine su ilave edilmelidir. Şimdi analitik kimya laboratuvarında üniversite döneminde 4. sınıftayken analitik kimya laboratuvarında işte alttan gelen öğrencilere ders anlatmak için öğretmenlerimiz bizim profesörler bizi görevlendirildi. Başıma gelen bir olayı anlatayım. Bu olayla ilgili bir durum yaşamıştık. 6-7 kere örnek göstermeme rağmen öğrenci arkadaşlara bakın asidin üzerine su dökülmez. Asidin üzerine su dökerseniz kızgın yağın üzerine su damlamış gibi olur. Her yere sıçrar asit. Sakın yapmayın. Suyun üzerine yavaş yavaş karıştırarak bagetini karıştırarak asit dökmeliyiz diye. Epey tembihlemiştim ama bir gruptan biri maalesef ya merakına yenildi ya da beni çok iyi dinlemediği için asidin üzerine su dökmeye çalışmıştı. Orada birkaç öğrenci... Hafif yaralanmıştı önlükleri yanmıştı birinin yüzüne sıçramıştı birinin eline sıçramıştı asidin üzerine asla su dökülmez arkadaşlar asit suyun üzerine yavaş yavaş dökülür o halde hangisi <gülüyor> önlemlerden değildir değişikliği diyoruz ambalajındaki uyarıları mutlaka dikkat edilmelidir evet tabii ki de dikkat edilmelidir evet geçelim 28. soruya. Tuzlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın yanlışı arayacağız. İyonik kristallerdir. Evet arkadaşlar tuzlar çoğu iyonik, daha doğrusu tamamına yakını iyonik kristallerdir. Arkadaşlar katılar biliyorsunuz iyonik, metalik, moleküler ve kovalent kristaller olmak üzere dörde ayrılır. Tuzlar da iyonik kristaller kısmına girer arkadaşlar. A şıkkı doğrudur yanlış arıyoruz. Sulu çözeltiler her zaman nötr özellik gösterir. Evet yanlışı bulduk arkadaşlar. Şöyle anlatayım anlayın diye. Arkadaşlar mesela tuz şöyle bir şey söylemiştik. asit baz tepkimelerinde ne demiştik arkadaşlar asit artı baz eşittir tuz artı su değil mi su su olmuyorsa işte asit baz tepkimesidir su oluşuyorsa hem asit baz tepkimesi hem de nötralleşme tepkimesidir. Şimdi arkadaşlar şimdi asitle bazın tepkimesi sonucunda oluşuyor mu bu tuz? Evet tamam peki kuvvetli bir asitle ee, zayıf bir baz tepkimeye girdi. Tuz oluşmaz mı? Oluşur tabii. Ama oluşan tuz asit kuvvetli olduğu için asidik tuz olur. Asidik tuz. Bakın. Tam tersini düşünelim. Zayıf bir asitle kuvvetli bir baz tepkimeye girdi. Tuz oluşmayacak mı? Evet oluşacak. Bazik tuz olur. Peki zayıf asit, zayıf asit, şey zayıf asit, zayıf baz veya kuvvetli asit, kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde ne olur? Kuvvetli asit, kuvvetli baz o zaman nötr tuz olur arkadaşlar. Nötr tuz. Yani buna en güzel örnek sodyum klorürdür arkadaşlar. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asit ikisi de kuvvetli asit ve bazlar. Oluşan tuz nötrdür. Sodyum klorür yemek tuzudur. Evet nötr özellik gösterir demiş. Yanlış. Bazıları asidik bazlar, bazik bazlardan nötr özellik gösterebilir. Farklı renklerde olabilir. Elbette ki farklı renklerde olabilir arkadaşlar. Mesela Atıyorum arkadaşlar. Yemek tuzu dediğimiz sodyum klorür beyaz renklidir değil mi? Beyaz. Şimdi kalsiyum karbonat da bir tuzdur arkadaşlar. Kireç taşı dediğimiz tuzdur. Arkadaşlar bunun rengi biraz daha böyle krem, sarıya çalar. sarımtrak sarımtrak diyelim. Yine beyazdır ama sarımtrak renklidir. Peki başka bir örnek vereyim daha güzel. Mesela potasyum. Permanganat dediğimiz bir tuz vardır arkadaşlar potasyum permanganat suda çözüldüğü zaman böyle hani şalgam suyu gibi bir şey oluyor böyle mor mor bir renk menekşe renginde böyle menekşenin yaprakları renginde çok güzel bir e, renktir mor renklidir arkadaşlar mesela yine e, bakır arkadaşlar bakır sülfat tuzu arkadaşlar bu da mavi renklidir mavi renklidir yani daha birçok e, örnek verebiliriz arkadaşlar. O halde farklı renklerde olabilir. Doğru. Katı halde elektrik akımını iletmez. Evet arkadaşlar tuzların katı halleri elektrik akımını iletmez. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri kesinlikle elektrik akımını iletir. Bu da doğrudur. Saf maddelerdir. E arkadaşlar bu bir bileşik değil mi? İyonik bir bileşiktir. E, bileşikler. Saf madde deyince iki şey aklımıza geliyor. Elementler yani periyodik tablodaki 118 tane element ve o elementlerin belirli oranlarda sabit oranlar kanuna uygun olarak belirli oranlar birleşerek oluşturdukları bileşikler saf maddelerdir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Yanlış cevabımız B şıkkıdır diyoruz ve 29. sorumuza geçiyoruz. Bakalım. Anne, Ayşe'nin annesi kek yaparken una beyaz renkli katı bir madde ilave eder. Ayşe'nin annesine bunun ne olduğunu sorduğunda, Ayşe annesine bunun ne olduğunu sorduğunda annesi kekin daha iyi kabarmasını sağlayan halk arasında kabartma tozu olarak bilinen bir tuz çeşidi olduğunu söyler. Buna göre Ayşe'nin annesinin kullandığı tuz aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazıyorum arkadaşlar. Sodyum bir karbonat. Buna halk arasında kabartma tozu. Bakın kabartma tozu. Veya yemek sodası denir arkadaşlar. Yemek sodası. Sodası ikisi de söylenebilir. Evet bakalım. Sodyum karbonat. Arkadaşlar bakın bu da çamaşır sodasıdır. Şöyle onun da formülünü yazayım. Na2CO3. Bu çamaşır sodasıdır. Çamaşır, sodası. Kalsiyum karbonat arkadaşlar kireç taşıdır. Bunu bir, biraz önce de söylemiştik. Kireç taşı. Evet. Sodyum klorür tabii ki de sofra tuzu, yemek tuzu, yemek tuzu. Evet. Sodyum bir karbonat. Evet arkadaşlar sodyum bir karbonat kabartma tozudur. Doğru seçeneğimiz de şıkkıdır. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit de arkadaşlar sönmüş kireçtir sönmüş kireç diyoruz buna sönmüş kireçtir bu da evet doğru seçeneğimiz D şıkkıdır yaygın isimlerini de bu arada tekrar etmiş gibi olduk arkadaşlar ee, geçen sene azot e, azotrihidrür e, sistematik ismiyle bilinen bileşiğin yaygın ismini sormuşlardı amonyak. belki bu senelerde de e, bunlardan bir tanesi çıkabilir arkadaşlar dikkat etmek lazım Evet gelelim son soruya. 3. üniteyi de bitiriyoruz. 10. sınıflar. Aşağıda verilen kaplarda farklı asit ve bas çözeltileri bulunmaktadır. Bu çözeltilerden diyor. 1 ve 2. kaptaki çözeltiler karıştırılırsa sodyum nitrat tuzu 1 ve 3. kaptaki çözeltiler karıştırılırsa sodyum sülfat tuzu oluşuyor. Buna göre diyor 1, 2, 3. kaptaki çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakın 1 ve 2 karıştırılırsa sodyum nitrat oluyor. Yani burada ya nitrat var ya sodyum burada da nitrat ya da sodyum var. Ama bakın 1 ve 3 karıştırıldığında bakın 1, 1 ve 2'de de sodyum nitrat 1 ve 3'de de sodyum sülfat. O zaman kesinlikle burada sodyum iyonu olacak. O zaman ikinci kaptada nitrat iyonu olur. 3. Üçüncü kaptada sülfat iyonu olur arkadaşlar. Tamam evet bu şekilde olmak zorunda. Şimdi buna göre diyor 1-2-3. kaptaki çözeltiler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bunda katyon, bunda anyon, bunda da anyon ama katyonları bilmiyoruz. Bunun da anyonunu bilmiyoruz. Bakalım neymiş? Şimdi birinci kapta kesinlikle sodyumlu bir e, madde olacak. A gitti arkadaşlar. Sodyumlu değil, sodyumlu, sodyumlu değil, sodyumlu değil, sodyumlu değil. Zaten hemen e, birinci kaba baktığımız zaman e, şıkkımızı ne yaptık bulduk. İkinci kapta nitratlı olacak arkadaşlar. Evet, nitratlı, nitratlı, nitratlı, nitratlı değil, nitratlı değil. Evet. Üçüncü kaba baktığımız zaman sülfat olacak. Evet, bu da gitti. Sülfatlı değil, sülfatlı, e, sülfatlı değil. Evet, bunlar sülfatlı olabilir ama ilk iki kap uymadı. Üçü de uyan neresi var arkadaşlar? Şurası, yani B şıkkı. Demek ki buradaki diğer anyon hidroksit. Buradaki anion hidrojen. Buradaki anion da hidrojenmiş arkadaşlar. Evet. Yani bunlar oluşuyormuş diyoruz. Ve arkadaşlar 10. sınıf 2. kitap 3. üniteyi burada bitirmiş oluyoruz. 4. ünitenin ilk bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaş gruplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.